Selamlar dostlarım, Tyrex kanalına hoş geldiniz. İlk videomuz bu, umarım daha da güzel videolar çekeriz zamanla. Sizin isteyenliklerinize göre tabii ki de. Şöyle göstereyim, magemizin 77 level ve lupus stafı var. Normalde RPR yapmak istemedim, böyle bir özelliği, MPR cover özelliği olduğu için onu size göstermek istiyorum. Ayrıyetten de Genie Hammer kullanarak hem Meteor işte 72 ile 51 18 alanlarını Kendiniz ne kadar alanda boyutta işte vurmak istiyorsanız o alanı belirliyorsunuz. Ayrıyeten e, HP işte MP yüzde otuz yüzde kırk beş arası yaptım. Supportta normalde preslerin veya işte var veya işte rogeoların kullandığı yerlere ben kendi işte magemin kendi özelliklerine işte kullanabileceği sikilleri ekledim. Alan attığı zaman veya işte çiftleme yaptığı zaman çok rahat bir şekilde karşıdaki ekspartı canavara vursun işte zaten çoğu ayarlanan az çok biliyorsunuz sizde şöyle gösterelim Şuradaki ton işte parti öldüğü zaman parti tek kaldığın zaman veya canın gittiği zaman şunu da otomatik zaten her geniye bittiği zaman otomatik olarak bastım şöyle Bismillah diyelim başlayalım bu de oynuyoruz Bu arada Hop, zaten MHP buraya yavaş yavaş dolmaya başladı bir rpr yapsak belki daha güzel olacak ama yani şöyle göstereyim normalde en başa bunu değil de bunu alsaydım belki daha farklı olurdu ama muhtemelen bir iki tane pot basıyor yine yani rpr yapısı daha mantıklı bence ya da etraftaki canavara göre yani veya slottaki işte hangi slot, ds slotu veya X işte titan slotundaysanız ona göre denemek lazım tekrardan bir video daha gelebilir bununla alakalı Şimdilik böyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Cümleten kolay gelsin. İyi yayınlar hepinize. İyi ki varsınız.